Evet, bugün yeni karakterler açıyoruz. İlk karakterimiz ulaş Bir diğer karakterimiz Yusuf Bir sonraki karakterimiz de Alperen bu her şeyde de Kimse de bilmiyor. Yani Emir. Yani önceki videoda çıkmıştı ama galiba biz onun tanıtımını yapmamıştık. Onu da tanıtalım yapayım. <gülüyor> Abi bunların hepsi aktif gözüküyor niye hiçbiri bakmıyor bakmıyor <gülüyor> Aybek az önce burada değil miydi? Bak az önce bak şu an bak aktif Ömer aktif Erhalp aktif, Alperen aktif, <gülüyor> Erhalp aktif hiç biri geldi Hepsi aktif gelmiyor Non seeker may buy Baek. Duck stretching at the library. Olum oyun çöpmüş. Hayır çok güzel. <gülüyor> Bari bitince aşırı komik bir şey çıkacak. Aha. Hazır mısın? Ya <gülüyor> bu <gülüyor> Elizabeth's image She can't She Yeah Yeah Yeah Yeah Ay, mad the fucker ki. Hey can you armie? Seni. next you <laughs> <momugu>, Yeah. <Kim, CDC. laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bu <efsadiymiş. gülüyor> ya. Bu epik sağlammış. ama ben bundan ne anlayayım? Allah yazıyorken de. Tüylmüştü. Bir emal ala lan. E tabii. Keşke o Ha, bulaş geldi. Maçı başlattın. Maçı başlattın yoksun, mı Ben yokum. Başlattım. Ben yokum. <gülüyor> Nasıl yoksun? Varsın. Ben yokum. Geri zekalı. Nasıl? Maçı bitir. Maçı bitir. Maçı bitir. Cakan <gülüyor> Bedrak kırıldı. T-hayır ulaş Bu Geldim Şimdi buraya Bir şey yazacağız Bir cümle yazıyoruz Iıııııı ee, Cümle Bir Yazdım ben Bir burada birbirimize söylemeyin lan sakın heyecanlı kalmaz ben... ha. Bu Bunun sonu çok zevkli oluyor <gülüyor> İngilizce yazabilir miyim? Hayır ya. hayır Abi, senin şey yazdı ha bu eğlencesi bu. Senin şey yazayım biri tahmin edecek ya. Herhalde çok komik bu da kim yazdı? E <gülüyor> e ay, ay ay ay ay <gülüyor> eyvah, eyvah. E Bana dur. dur. şey yaptım ama Hocam hadi hadi hadi hızlı hızlı Hadi zaten Kayser çizmesine gerekiyor ki yalnız yani hemen boz. Onun gittikçe azalıyor bu He. Ya kim kaldı? 10'uncusu <gülüyor> kim lan? Cankan ben AFK AFK kaldım. Ya sey Kayser'ı man dövüyoruz. Aha. Oğlum, bu ne lan? Abi sana bir çizilmesin birisi de Ama yapayım. yazın. <Gülüyor> <Gülüyor> FK mı bu arada? Bıçakları değil. Yok kanka. Hmm. Yok oğlum bir ne? Erasını sen mi çizdin? Kanka erasını sen çizmişsin Evet videonun tam bu kısmında bir e, Yusuf'un babasıyla ilgili. E, daha doğrusu Yusuf'un bilgis bilgisayar, babasına bilgisayar aldırması ile ilgili bir espri. Bu espri bizim e, aramızda yaptığımız bir espri ama burada siz hiçbir şey anlamayacaksınız. E, zaten anlamayın, umududa da değil. Sadece videoyu izleyin e, ve eğlenin. Siz abi. geliyor? Oğlum burada <gülüyor> yazan şey Türkçe değil. <gülüyor> Diğerin ikinci sora başladı Anlamam Hahahaha Bu ne? Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Kanka bunu <hiç> anlamadım Balizm <gülüyor> değil abi şang dilde Hahahaha Hahahaha İşte ne demek ya <gülüyor> <gülüyor> Google'a Google stepesek yazdım ilk çıkan şeyi çizdim. Stepesek sıkıştırı demek. <gülüyor> Kız koldu araba. Haa. Abi bu en kısmı seninle ağzına suçluyum. Abi <gülüyor> arabaya direkt dans yapmak için. Ya, bu da kim yazdı? Bu bunu kim abi? Ne biliyorsun? Çok Abi bu nedir? Çok iyi lan <gülüyor> <Arabayı, gülüyor> Ama, ama arabalık dört tarafı bu Hacı <gülüyor> <Abi>, nasıl anlıyor <anlayam? gülüyor> mu? Direkt, Direkt dansı yapan ulaşa uçak çarpıyor mp4 <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl bu uçak? Bu uçak işte uçak. o Abi, araba nasıl uçağa <gülüyor> geçtik ben bunu anladım Borç Can Kağan Ya ben bunu nasıl geziyim şimdi 100-95 <gülüyor> lira Ya Hahahaha Acı bu ya bu Can Kağan Kim adı? belli değil para da belli değil <gülüyor> <gülüyor> şey Biri ayrı ki Hahahaha Bite için yazıyor Oğlum orada ben başka bir şey yazacaktım Abi, da Olmadı Hahahaha <gülüyor> Hahahaha <gülüyor> Oğlum <gülüyor> ay beyin annesini sikeyim. Hadi on this Saas dan dan dan dan ve son Among Us al benim Amon Amon Among Us <gülüyor> bega moge. bunu anlamadık ki abi. Acı nebiliriz? <gülüyor> kardeşim kaliteli şeyler yazmışım. Susi bakı moge ne lan? Among Amon. Amon. <gülüyor> Us. <gülüyor> don don don don pon dondon da dadadom amun bu sesi sesli he he he